SİSER İşitme Merkezleri her şeyden önceyi sunar. Genel izleyici için uygundur. Günaydın. Herkese mutlu bir pazar sabahı diliyoruz. Bugün kolon kanseri tanı ve tedavi yöntemlerini ardından da boşanma davalarındaki süreçleri konuşacağız. Herkese mutlu, sağlıklı ve bol enerjili bir pazar... Her şeyden önce başlıyor. Sayın hocamız, doçent doktor Fatma Şen'le birlikteyiz. Kendisi onkoloji uzmanı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kolon kanserini Eyleye. konuşacağız. Mart ayı kolon kanseri, farkındalık evet. ayı aynı Hı -hı. zamanda. Oldukça da sık izleniyor toplumumuzda. Evet, şimdi Mart ayları son birkaç yıldır özellikle farkındalık ayı olarak kolon kanseri için gündeme geliyor neden önemli? Çünkü halen dünyada 2 milyon kişiye her yıl kolon kanseri tanısı konuluyor. Ve halen dünyada erkekte ve kadında ilk 3 kanser arasında görülüyor. Ülkemizde de öyle. Bu nedenle de hem 1 milyon tane 2 milyon tane kişiye tanı konulurken yaşayanları da ele aldığımızda ve onların ailelerini de ele aldığımızda çok sayıda insanı etkileyen bir kanser olarak hayatımızda olduğu için ve taranabilir bir kanser olduğu için önlenecek çok evet, yönden evet. önlenebilir bir kanser olduğu için bu farkındalığı arttırmak adına <gülüyor> özellikle Mart ayında daha yoğun bir kolon kanseri ile ilgili bilgi paylaşımları artıyor. Peki Fatma hocam şimdi kolon kanseri tabii en sık görülen kanser ama bunun altında zemin hazırlayan belli başlı faktörler var bildiğim kadarıyla. Evet. Kolon kanseri neden oluyor? Sebeplerini evet. bir sıralamaya çalışırsanız. Evet cinsiyet açısından ciddi bir farklılık olmamakla birlikte özellikle yaşam tarzı. Burada işte inaktif hayat yani, top, yani çağımız daha çok böyle immobil, hareketsiz olmaya yatkın bir hayatı getiriyor birçok açıdan. Hareketsizlik, diyet unsurları yani bununla ilgili son zamanlarda çelişkili yayınlar olmakla birlikte... Daha böyle hazır gıdalar, paket ürünlerin daha fazla tüketilmesi, sebze ve meyvenin daha az tüketilmesi, hı hı. sigara, alkol yine e, önemli risk faktörleri olarak karşımıza çıkıyor. Hareketsizlik dediğinizde çok ilgimi çekti benim. Şimdi ben evet. e, yani hareketi çok önemseyen bir e, hekim olarak. Evet. Hareketsizlik nasıl bir... Yani sıra? hareketsizlik şöyle birçok kanser risk faktörü olarak evet. artık kitabi olarak da sayılma, sayılıyor. Çünkü e, bir yönüyle de hem... E, şişmanlığı da getiriyor. Yani obe, obezite e, kolon kanseri için bir risk faktörü. Hı hı. E, o açıdan da hareket hem e, kiloyu korumak adına hem de birçok metabolizmanın bazı yönlerini etkilemesi açısından hareket önemli bir faktör olarak karşımıza e, geliyor. Onun dışında bunlar bilinen ve tüm toplumu ilgilendiren risk faktörleri. Hı hı. Bir de kişinin kendisinde daha önce tespit edilmiş bir endoskopik polibin olması. Hı hı. Daha önce kişinin kendisinde kolon veya rektum kanserinin e, tanısı almış olması veya daha önce iltihaplı bağırsak hastalıkları ülseratif kolit gibi kuron gibi bir hastalığının olması veya polipozis koli dediğimiz işte Lynch sendromu FAP dediğimiz sendromlu bir aileden gelmiş olmak gibi evet. yine ek başka risk faktörleri de var ailesel geçiş de ailesel önemli geçiş o zaman çok önemli e, artı dediğim e, e, özellikler de e, riski daha da çok arttırıyor tıpta tarama programları var. Bildiğimiz gibi mamografi, simir gibi ömür uzatıcı etkisi kanıtlanmış. Evet. Kolon kanseri için de böyle tarama yöntemleri öneriliyor mu? Evet. En çok taranabilir kanserler arasında hem ulusal hem uluslararası bütün hem bizim Sağlık Bakanlığı önerileri hem de uluslararası rehberliğin önerdiği ve etkinliği kanıtlanmış bir kolon kanseri de bir tarama yöntemi olan kanser tipi. Nedir Türkiye'deki bizim şu anda ulusal programımızda? 50 ile 70 yaş arasında 50 yaşından itibaren Gayta'da gizli kan 2 yılda bir. Yani büyük abdestte gizli kan aranıyor. Çünkü bağırsak kanseri bağırsaktan kanama ile daha çok kendini gösteriyor. Bazen açık dediğimiz overt kanamayı göremeyebiliyor kişi. Onun için gizli kan aranıyor. Diğer taraftan 10 yılda bir. Veya bunlar hep veya 10 yılda bir kolonoskopi veya 5 yılda bir sigmoidoskopi veya değişik endoskopik yöntemlerle tarama öneriliyor. Uluslararası program biraz daha değişti son bir yıldır. Çünkü artık daha fazla çünkü 50 yaşın üstünde kolon kanseri daha sıkken geçmişti. Günümüzde giderek son 30 yılda 50 yaş altı gastrointestinal sistem dediğimiz mide bağırsak kanseri daha sık görülmeye başladı. Bu nedenle de uluslararası rehber der ki artık biz kolon kanseri taramalarını 45 yaşında başlayalım. Hı. Ve 45 yaşından itibaren e, uluslararası programda 75 yaşa kadar öneriliyor. Özellikle de en azından 50 yaşa kadar gaitada büyük abdesti gizli kan taraması çok önemli. Diğer taraftan ailesinde bir kişi bile birinci derece yakınında kolon kanseri tanısı konulduysa indeks vakanın biraz 10 yaş e, genç şeklinde başlayacak şekilde öneriliyor kolon kanseri taramaları daha erken de başlayabilir. Yani 45'i beklemeden. 45 yaşında diyelim, ailesinden birisi kolon kanseri oldu. 35 yaşında, 35 yaşında başlaması gerekiyor. Taramaya başlamalı. Veya gerekiyor. polipozis coli sendromu dediğimiz bağırsak çok polip üreten aileler var. Yani bunlar genetik geçişli. Bu ailelerde bazen 12-13'lü yaşlarda başlaması gerekiyor. Burada da hem onkoloğunuzda hem genetik danışmanızda hem de ilgili gastroenteroloji veya genel cerrahınızda sıkı bağlantılar içerisinde olmanız gerekiyor. Peki evet. hocam şöyle kolon kanseri genelde tanı olduğunuz zaman geç tanı konulan bir hastalık. Yani belirtilerini az veren bir hastalık. Yani aslında yani öyle belirtiler diyemeyiz. Belirtiler neyi yani alert etmesi gerekiyor? Şöyle aslında karsinogenezi en iyi tanımlanmış kanser tipi. Yani genellikle kitabi ve e, te, şey, e, basamak basamak bir kanserleşmenin gerçekleştiği, karsinogeniz dediğimiz kanser nasıl oluşurun kitabının e, yazılabildiği en e, güzel bir kanser. Öyle e, kafasına buyruk bir kanser tipi değil. Tabii ki onun da yüzde bir alt tipi e, daha agresif olabilir ama genellikle böyle önce bir kolip, polip, polipte çeşitleri var işte aden ...tübüler villoz veya tübüler villöz gibi basamak basamak kanserleşerek giden bir yapısı olduğu için taraması kolay. Erken Hastalar teşhis... nelere dikkat etmek gerekiyor? Hastalar olarak... şöyle özellikle eğer büyük abdestte bir değişiklik varsa illa kabızlık olmak zorunda değil. Hı hı. Bazen kabızın bazen ishalim diyorsa veya sürekli kabızsa veya geçmeyen ishaller varsa... ...veya büyük abdestinde görünür kan varsa hı hı. veya geçmeyen karın ağrıları varsa... Veya büyük abdeste gittim ben tuvalete bir türlü işte tuvaletim var gibi gidiyorum boşalamıyorum. Yani e, tuvalete gidiyorum az bir şey yapıyorum geliyorum bir daha hı hı. E, işte tuvaletisti geliyor geri gidiyorum şekilde şikayetleri varsa bunlar e, bize e, özellikle hızlı e, uyanmamıza neden oluyor. E, kişinin hızlı uyanmasına neden oluyor. Sadece şunu vurgulamak e, çok gerekiyor. Hastaların pek çoğunda hemoroid e, toplumumuzda çok yaygın hı. bir hastalık. Evet. Bu hemoroid kanamasıdır, hemoroide bağlı kabızlıktır, makattaki ağrım bundandır deyip bundan dolayı tanının gecikmesine neden olan maalesef halen önemli bir alt grup var. Çabuk kanadığı için özellikle sol kolon tümörleri yani makata yakın olan tümörler genellikle çoğu daha çok erken evrede tespit ediliyor. Sağ kolon tümörleri daha dışarı doğru yani bağırsak içine doğru değil de dışarı doğru büyüme eğiliminde genelde oldukları için e, halsizlikle, onlar daha ileri e, bir aşamada gelme ihtimalleri daha yüksek oluyor. Çünkü hemen bir kabızlık yapmıyor. Yavaş yavaş kanamayla e, kendini belli ediyor. Kan her zaman büyük abdestle bariz siyahlık veya kırmızılık yapmadığı için anneminin ile Yani kansızlığın işte halsizlik, çabuk yorulma, ya ben niye çabuk yoruluyorum diye doktora başvurarak e, tanı almış oluyor. Ama e, ben şey açısından baktığımızda yani bu kolon kanseri genellikle geç tanı alabilecekler aslında tam tersi erken tanı alabilecek çok özelliği var. Sadece kişilerin uyanık olması gerekiyor. Erken tanı aldığımız zaman da zaten hayat kurtarıcı bir Tabii. Yani şey mevcut olabilir. şu anki çağdaş tedavilerle hı hı. bu işten kurtulmayı. ihtimali. tedaviye istedim. önem verirsek tedavide neler yapıyoruz kolon kanseri? Şimdi tedavide erken evrelerde olmazsa olmaz cerrahi, tümörün ortadan kaldırılması. Bağırsak biliyoruz iki bölümü var. Bir kolon bölümü bir de rektum dediğimiz makata yakın bölümü. Makata yakın bölümde radyoterapi de ışın da e, lokal kontrolü arttırıyor. Onun için hem e, cerrahi hem de ışın tedavisi erken evrede önemli. Fakat daha konforlu bir cerrahi yapabilmek adına evre 2-3'te özellikle de 3'te rektumda ne dediğimiz şimdi kolonda da var. E, sistemik bizim verdiğimiz halen... E, Konvansiyonel yani geleneksel kemoterapiler çok işe yarıyor. Tümörün küçülmesine neden oluyor. Daha etkili bir cerrahi yapılmasına neden oluyor. Ve yine evreye göre de evre 3'te kesin biz sonrasında bir 3-6 aylık özellikle evre 2'de bir kısmında, evre 3'ün bir kısmında 3 veya 6 ay kemoterapi vererek, bu işte erken evrede hayat kurtarabiliyoruz. Evet. Toparlamamız gerekirse, yani hastalara son olarak önerileri nedir? Kolon kanseri için ne yapmamız gerekiyor? Kısaca e, bunu. Evet. Söylersin. Kolon kanseri ile ilgili toparacak olursak sonuçta e, farkındalık ayın olması nedeniyle farkındalık aylarında hep vurguladığımız şikayetlerimizin farkında olmalıyız. Uzayan şikayetlerimizde hekim başvurusunu unutmamalıyız. Tarama programlarına katılmaya çalışmalıyız. Artık ülkemizde de çok etkili hastalar hekime ulaşabiliyor ve tarama programlarına katılabiliyor. Özellikle aile hikayesi varsa. Evet. Daha çok... Aile hikayesi olmasa da artık öneriyoruz. Aile hikayesi varsa her aile kendi içerisinde değerlendirilerek tarama yaşı belirlenip o şekilde. Uygun tarama programına girmesi gerekiyor. Erken tanı hayat kurtarır diyoruz. Evet. Çok teşekkür ederiz Fatma Hocam. Çok değerli bilgiler verdiniz. Ben teşekkür Ayanıza ederim. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Sağ, sağ olun. Sağ. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Her şeyden önce devam ediyor. Çok önemli bir konu. Ee, boşanma davalarıyla ilgili e, Sayın e, Selin Kırhan Avukat Hanım hoş geldiniz. Merhabalar nasılsınız? Ee, teşekkürler. Siz teşekkürler, nasılsınız? Teşekkürler sağ olun. Boşanma süreçleri çok arttı son zamanlarda. Kesinlikle. Özellikle pandemiden sonra ben de çok duyuyorum. Ee, çok büyük şey, artışlar var. Peki e, şimdi boşanmalar ile ilgili tabii çok ciddi sorular var. Hı hı. E, halkın e, yanıtlamasını istediği. Tek celsede boşanmak. Mümkün biz müdür hukukçuların acaba? da çok sevdiği bir e, <gülüyor> durum bu. Tek evet. celsede boşanmak. Evet. E, mümkün olabilir tabii ki de e, anlaşmalı boşanmalarda. Hı hı. Daha çok bilinçli çiftlerde biz görüyoruz bunu. E, taraflar geliyor e, bizlere ve e, özellikle her şeyde anlaşmış. Mal varlığında Çocuk varsa çocuğun velayet e, hususunda anlaşmış, nafaka hususunda anlaşmış çiftlerde e, tek celsede de boşayabiliyoruz. Ama tek celsede boşamak bazen şöyle algılanabiliyor. E, biliyorsunuz ki evlenirken her şey canım cicim şeklinde başlar ama e, boşanırken maalesef ki öyle olmuyor. Allah seni kahretsinlere kadar gidiyor o iş. Evet. E, o yüzden e, özellikle dikkat edilmesi gereken bir husus varsa anlaşmalı boşanmalarda o da anlaşma protokolü. Hı. Neden? Neden? Çünkü bizler anlaşmalı protokole bağlıyız boşandığımız süreçte. Anlaşmalı protokolde ne yazıyorsak sonrasında yazılmayan herhangi bir şeyde dava açma hakkımız varken evet. eğer yazdık ve kendimizi sınırladıysak ve o protokolü altına imzasını atıp kişiler boşandıysa sonrasında o husus hakkında Tekrar bir dava açamıyor. Bu ne demek? Ee, şöyle ki diyelim ki bazen şunlarla çok karşılaşıyoruz çünkü e, kadın erkek geliyor hani bir an önce bu iş bitsin Hı -hı. ben nafaka istemiyorum diyor kadın. Hı -hı. Ama alt backgroundda şu var sonrasında ben nasıl olsa tekrar bir dava açarım Hı -hı. E, alırım. alırım nafakayı. Hı -hı. Ama oraya da yazıyoruz işte iştirak nafakası çocuk için ya da hı hı. yoksulluk nafakası talep edilmemektedir hı hı. taraflarca. Böyle bir durumda sonrasında boşanıldı aradan geçti bir yıl ya da üç ay bu dava tekrar gündeme geldi ve kişi yoksulluk nafakası için dava açtı. Işte. Geçmiş olsun direkt Bitti. olarak. Red, karar Çocuklarla gelir. ilgili durumda peki Çocuklar Diğerin, çocuğun gibi. eğitim masrafını Hı -hı. ilk başta kendi aralarında konuştular Hı -hı. işte erkek taraf ben çocuğumun eğitim masraflarını karşılayacağım dedi ama sonrasında vazgeçti Karşlamadı. herhangi bir protokolü yok ee, hani kadının kendi aldığı ile ilgili değil de çocuğun eğitim masraflarıyla ilgili problem çıktığı zaman Hı -hı. E, yine aynı şekilde dava açma ve çocuk olunca akan duruyor. <gülüyor> Kanunda da bu şekilde e, iştirak nafakası talep etmiyorum dese dahi sonrasında çocuklarla ilgili iştirak nafakası talebinde bulunulabilir. Ya da protokole geçirilmiştir ama e, baba vermiyordur, Hı -hı. E, nafakalarını yatırmıyordur çocukla ilgili ya da eğitim masraflarına karışmıyordur. Bununla da ilgili tabii ki de bir icra takip başlatma hakları var. Hı -hı. Aynı süreçte yine bir nafaka davası açma hakları var ve nafaka ödenmediği takdirde de tazik Hapsi var aslında. Ee, bazen hukukta biliyorsunuz ki ceza davalarında vesaire indirimler söz konusu olabiliyor ya da bazen e, cezalarda farklılıklar görebiliyoruz. Ama nafaka da öyle olmuyor. E, bu güzelliği var. Tazlik e, hapsi söz konusu oluyor. Hı hı. 3 ila 15 günden başlar. Biraz magazinsel işin içine girelim. Aslında çok bu konuyla ilgili soru geliyor ama şöyle... Bir eş aldattı eşini. Evet. E, i̇lk önce e, hani, dava açtı sonra davadan vazgeçti affetti. Hı hı. Sonra bir daha aldattı. E, daha dava hakkı var mı o boşanma için? E, Şimdi tarafı. şöyle e, zina davası açılır evet. böyle bir durumda. Vazgeçti taraflar tekrar birlikte olmaya devam ettiler. E, tekrar o hususla ilgili bir dava açamaz. Tekrar yeni bir olgu varsa... Eş tekrar aldatmıştır. Başka, bir Başka biriyle ya da işte evet. aynı kişiyle tekrar bir aldatma söz konusudur ya da e, aslında ilişkileri bitmemiştir. Devam ediyordur ve eş bunu yakalamıştır. Böyle bir durumda tabii ki de açılabilir. Ama şöyle durumlarla da karşılaşıyoruz. Bazen dava açılmadan e, aldatma söz konusu oluyor. Fakat aradan e, bir hafta on gün geçiyor eşi affediyorlar. Bazen hep birlikte tatillere gidiliyor. İşte bunlar <gülüyor> Instagram'da paylaşılıyor. <gülüyor> Sosyal medya falan yine geçmiş olsun. <gülüyor> Çünkü Aynı hususa ilişkin davayı eğer eşimizi affettik ve o eve geri döndüysek açamayız. Ee, peki dava açılmadan önce kendi aralarında konuşup hallettiler. Hı -hı. Ama dava açmadı affetti ve bir şans daha verdi Hı -hı. diyelim kadın eşine ve sonra bir süre sonra bunu... ...hazmedemeyeceğini... İşte geçmiş e, olsun. Onda da mı geçmiş olsun? E, o hususla ilgili zinada bahsetmez. Ya hemen açamaz. öğrendiğiniz anda... Ya, ya, ya, ya, ya, ter ya terk et gibi bir şey yani, oluyor. Aynen öyle ya da şöyle bir şey. Kabul edildi. Kabul Kabul edildiyse yargıtayın kesin bir kararı var. E, söz konusu olamaz. Ne olabilir? Şiddetli geçimsizlikten açılabilir. E, öyle şeyler geliyor ki şimdi bu pandemi döneminden bahsettiniz. Hı. Şimdi biz 20-30 yıllık e, evlileri boşamaya başladık. Çünkü o 3 aylık kapalı... Kalma sürecinde belki de o halı altına süpürülenler ortaya çıktı hmm. ve insanlar artık 10 e, yıl öncesine 20 yıl öncesine işte sen bana bunu yapmıştın 20 yıl öncesinde şu olmuştu diye bir sürü kadınlar şey. Kadınlar genelde daha böyle. <gülüyor> ee, kadınlar <gülüyor> erkekler <gülüyor> hiç fark etmeksizin bu tarz şeylerle karşılaşıyoruz ama dediğim gibi eğer o dönemde affedildi ve evliliğe devam edildiyse o husus hakkında onu kusur olarak karşı tarafa addedemeyiz. Ne yapabiliriz? Şiddetli geçimsizlikten davamızı açarız o süreçte ilerler. Velayet konusu çok önemli. Şimdi velayet bir, e, bir ebeveyni verildiği zaman velayetin kötüye kullanımı gibi bir şey var mı? Velayet değişikliği olabiliyor mu? Çok fazla oluyor. Evet. Ee, yayın öncesinde de konuştuk sizlerle evet. bu çocukları silah olarak kullanma hı hı. Ee, maalesef. maalesef ki. Ve ben artık bir hukukçu olarak aslında en çok yadırgadığım ve üzüldüğüm nokta şu... ...evlilikler çok dejenere olmaya başladı ve bir ticaret kurumu gibi algılanmaya başladı. Şirket tasfiyesi gibi algılanıyor ama çocuklar bir sermaye değil sonuç itibariyle. Evet. Çocuklarla ilgili şöyle durumlar söz konusu oluyor, taraflar ayrılıyor. İşte çocuk annede örnek veriyorum... Baba o arada ayrıldıktan sonra başka biriyle birlikte olmaya başlıyor. Anne bunu hazmedemiyor, çocuğu göstermek istemiyor. Ya da tekrar barışmak istiyor, yine çocuğu kullanıyor. Böyle durumlarla karşılaşabiliyoruz. Ya da diyelim ki kişisel ilişki tesisi günlerinde, cumartesi günü çocuk baba tarafından teslim alınacak anneden, pazar akşam geri verilecek. Ama baba eve gittiğinde kapı duvar Çocuğu anne kaçırmış oluyor ya da baba. yani Tam tersi durumlarda O zaman velayet da. kesin bir şey değil. Yani velayet değişebilir tekrar tabii davalarla. De, tabii ki de seninle. tekrar dava açılıp velayeti kötüye kullanılma ispatlandığı takdirde velayet karşı tarafa geçebilir. Ama bunun e, şartları var. E, velayet işte dediğim gibi çocuk olunca akan sular duruyor. E, hukukta da böyle. E, çocukla ilgili bir durum olduğunda çok inceleyip sık dokunuyor. Sosyal inceleme e, uzmanları giriyor işin hı hı. içine, pedagoglar giriyor, yine psikologlar giriyor ve e, sir raporu dediğimiz bir sosyal inceleme raporu alınıyor. Hakimler buna göre hakim takdirinde karar veriyor bunun sonucunda. E, nafaka düzenlemesi değişti diyebiliyorum. Nafaka... Değişecek diyelim henüz e, tam anlamıyla yürürlüğe girmedi ama e, aslında 2019 yılından beri bu süreç e, devam ediyor. E, süreli nafaka Olacak. Biliyorsunuz ki şu an e, süresiz olarak devam eden bir nafaka sistemimiz var. Bu da bazen mağduriyetlere yol açabiliyor. Hı hı. Eşler çünkü kadın ayrıldıktan sonra e, bilhassa evlenmiyor başkasıyla ki nafaka kesilmesin diye. Şimdi bununla ilgili bir değişiklik gelecek. 2 yıl evli kalanlar ya da 5 yıla kadar evli kalanlara e, belli bir yıl oranında nafaka hı hı. verilecek. 5 yıldan fazla evli olanlara süre konacak ve bu süre zarfı içerisinde aslında belki de kurunun ee, yanında yaşta yanabilir. Yine bir mağduriyete de yol açılabilir. Çünkü bir yıllık evlilikler var ki 20 yıla bedel. Hı hı. 20 yıllık evlilikler var. Onlar e, bu süreçte hı hı. nafaka biraz e, mağduriyetlere yol açacağını düşünüyorum. Bu yeni gelecek olan sistemler. Yine şey yapalım bence sosyal medyaya, ya sosyal ayağına gidiyorum. Hı hı. Yani şunu gördünüz mü hiç son zamanındaki boşanmalarda sosyal medyanın boşanma etkisi... Oluyor çok mu? süreç, o, mu? Yani özellikle bu sosyal medya, Instagram, e, Twitter vesaire geldikten sonra çok fazla e, bu tarz vakalar geliyor bizde. De. De nasıl? E, şöyle ki sosyal medyada biliyorsunuz ki işte e, fa, farklı farklı paylaşımlar evet. ya da paylaşımlar dışında e, yazışmalarla işte oradan başka bir erkek ya da başka bir kadın bulma sosyal medyayla aldatmalar da çoğaldı. Hı hı. E, bununla ilgili çok fazla boşanma e, davaları hı hı. ...artmaya başladı bunun e, sosyal medyayla da ilgili. Peki boşandıktan sonra da herhangi bir taraf sosyal medyada birlikte olan fotoğraflarını kaldırmıyorsa... ...ve e, diğeri kaldırmasını talep ediyorsa bunun herhangi bir yaptırımı bu var mı? Bu güzel mi? bir soru çok fazla oluyor. Çok değişik bu, bir soru oldu. E, var ama çok var. E, bu boşanmayı hazmedemeyen taraflardan bazıları kaldırmak istemiyor diğer tarafın yeni... ...işte örnek veriyorum evlenmiş oluyor diğer taraf hala e, diğer eşte fotoğraflar duruyor... Böyle bir durumda ısrarla kaldırmıyorsa diğer taraf bu bir suç. Türk Ceza Kanunu'nda da yeri olan bir şey. Sonuç itibariyle siz hı hı. karşı tarafın izni olmadan kişisel verilerini paylaşmış oluyorsunuz. Bununla da ilgili suç duyurusunda bulunabilir tabii ki de. Çok ilginç bir konu da var. Hamileyken boşanma süreçleri olabiliyor. Burada Aynen. hamilelik sürecinde velayet davası olabiliyor mu? Hamilelik sürecinde dava Açılabilir mi? Evet, gibi. Evet, Tabii ki de açılabilir hamilelik sürecinde e, dava açılabilir ama şöyle durumlar söz konusu. Sonuç itibariyle e, anne hamile olduğu için ve e, boşanma sürecinde e, çocukla ilgili çocuk karnındayken bir e, nafaka söz konusu olmaz. Hı hı. E, sadece anne kendine bir nafaka alabilir. Hı. Çocuk evlilik birliği içerisinde değil de boşanma davası süreci içerisinde doğmuşsa... Tedbir nafakası hükmedilebilir. Boşanma davası gerçekleştirdikten sonra bu tedbir nafakası iştiraha dönüşebilir. Ama boşanma davası bitmeden ya da bittikten sonra hamilelik hala devam ediyordur. Boşanma davası kesinleştikten sonra çocuk doğmuştur. Böyle bir durumda velayet askıda. Yani velayet hı hı. için tekrar bir dava açması Elimizde gerekir. o kadar çok soru var ki sizin için de daha <gülüyor> Boşanma engin bir deniz. Evet, evet. Birkaç program daha yapmamız lazım. Çok İnşallah. teşekkür ederiz. Ben teşekkür sağ ederim. ederim. Boşanma oranlarının azalması ve evet. aile birliğinin devam, bir et. devam, devam etmesini umut ediyoruz. Özellikle çocuklar için. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür katıldınız. ederim. Sağ olun. Her şeyden önce devam ediyor. Erman Hocam'la sohbetimize devam ediyoruz. Kaldık yine baş başa. Evet baş başa kaldık. Evet. Şimdi konumuz kök hücre tedavileri. Evet. Son yıllarda çok popüler, e, çok çeşitli alanlarda kullanılıyor. Ortopedideki kullanımını konuşacağız sizinle. Evet. Hı hı. Hangi alanlarda kullanıyorsunuz? Kök hücre tedavisi nedir? Her alanda kullanıyoruz diyelim <gülüyor> öyle diyelim. Şimdi kökücüye tabii geçen hafta PRP konuşmuştuk hatırlıyorsan. Evet. Ee, kökücüye de PRP gibi aslında daha yeni bir tedavi olmasına rağmen çok sevdiğimiz bir tedavi haline geldi. Maliyetler çok fazlaydı yeni bir teknoloji olduğu için ama teknoloji her alanda olduğu gibi geliştikçe çoğaldıkça yaygınlaştıkça maliyetler de azaldı. Ve uygulamalı olarak yaygın kullanmaya başladıktan sonra çok daha güzel sonuçlar görmeye başladık. Kök hücre nedir? Ondan bahsedelim istersen Şener'cim ilk önce. Kök hücre, vücudumuzda potansiyel bizim farklılaşmamış hücrelerimiz var. Bunlar belli alanlarda depolu halde oluyorlar. Yani vücudumuzun her yerinde var ama yoğunluk olarak bazı bölgelerde daha fazla kök hücre potansiyeli var. Ee, o yüzden e, kök hüceyi biz alırken, e, çoğaltırken e, bu bölgeleri kullanmayı tercih ediyoruz. Nereler bu bölgeler? E, genelde yağ dokusunda e, ve kemik iliğinde e, kaliteli kök hüceler e, buralarda bulunuyor. Bu Efendim? Fibrobilast kök hücrelerini ortopedide kullanıyor musunuz? Evet kullanıyoruz. Hı hı. E, i̇şte ondan bahsedeceğim. Yani yağ dokusunda yağ, iki seçeneğimiz var kök hücre evet. alabilmek için. Bir yağ dokusundan aldığımız kök hücreler var bir de kemik iliğinden aldığımız hücreler var. Şimdi burada e, ikisinin şeyi farklı yani e, kemik iliğinden alınan hücreler daha kaliteli. E, hı hı. Daha temel e, şey kıkıda veya başka dokulara oluşma dönüşme özelliği daha fazla olan hücreler. Yağ dokusundaki hücreler bir daha olgunlaşma potansiyeli biraz daha az olan hücreler ama e, klinik uygulama, uygulama olarak e, ikisinin de avantajları dezavantajları var. Ee, son zamanlarda dediğim gibi e, cerrahiden yani yaptığımız ameliyatlardan ziyade bu tah tedavilere e, yönlenmeye başladık. Özellikle kıkıdak cerrahilerinde, e, işte spor cerrahisinde <gülüyor> e, kökücü uygulamalarını çok uygun yapmaya başladık. Ve e, eskiden e, mesela e, alıp e, onu saklamak, bir e, işte laboratora götürüp, e, ayıklamak e, geri getirmek çok e, meşakkatli işlerken şimdi artık e, hani poliklinik ortamlarında yapar hale geldik o yüzden de çok seviyorum ben kök hücre tedavisini. Her hastaya uygulayabiliyor musunuz? E, yani genelde e, hani çok fazla bir kontroldikasyonumuz yok yani hastalar arasında teşmi e, hani planlarsak genelde enfeksiyon odağı olmadığı sürece e, işte e, kanser hastalığı olmadığı sürece veya aktif romatoid bir hastalığı olmadığı sürece yan etkisinin olmayacağını düşündüğümüz her hastada aslında kökücü artık uygulayabiliyoruz. Yan etkimiz de yok. O yüzden yaş, işte cinsiyet, ek hastalık bunların çok fazla kökücü uygulamasında bir sınırlaması yok. Yani enfeksiyon veya işte kanser hastalığı olmadığı sürece Hı -hı. uygulama açısından bir engelimiz yok açıkçası. Genelde hangi hastalıklarda kullanmayı tercih ediyorsunuz ya da daha evet. iyi sonuçlar alıyorsunuz? Temel konumuz bizim aslında ortopedide yaş ilerledikçe kıkırdak cerrahisi. Diz olur, işte kalça olur, e, omuz olur. E, yaygın eklem e, hasarlarında e, kıkırdak e, dokusunun bozulduğu işte birinci, ikinci, üçüncü evreye kadar. E, dördüncü, beşinci evreden sonra çok önemliyoruz ama ilk üç evrede e, kıkırdak cerrahilerinde çok fazla kullanıyoruz. Tabii ki de. Hani bağ hastalıklarında, yırtıklarda, ön çapat bağda, e, yani spor cerrahisinde de çok kullanıyoruz ama e, özellikle çok güzel sonuçlar aldığımız kıkıdak cerrahisi. Neden kıkırdak cerrahisine önem veriyorum? Çünkü biz e, ortopedik olarak kıkırdak e, dokusu bir kere öldükten sonra kendini yenileyen bir doku değil. Evet. E, o yüzden kıkırdak dokusu harap edildi olduktan sonra onu bizim işte PRP'leri veya başka tedavilerle toparlama şansımız olmuyor. Kendini o yüzden yenileme e, özelliği. Evet, o yüzden de biz kıkıdağa hasar olan hastaları cerrahi işlem yapıyorduk. İşte artroplasti yapıyorduk, protez ameliyatları yapıyorduk. Başka yerden kıkıdağ nakilli alıp oraya kıkıdağ nakil yapıyorduk. Yani kıkıdağa hasar olan hastaları cerrahi yapmaktan başka şansımız yoktu. E, tabii köküce bizi bu şeyden kurtardı. Yani cerrahiye bir alternatif, bir alternatif çok büyük olarak. Alternatif olarak. Konfor. Evet. Alternatif olarak uygulamaya başladık. Özellikle işte dediğim gibi birinci, ikinci, üçüncü derece kırkıda kasarlarında e, yaralı bölgeye uyguladığımız kök hücreler tedavilerinde oldukça güzel sonuçlar alıyoruz. Hı hı. E, cerrahiden kurtardığımız hastalar belki yüzde elliden fazla e, aşamaya geldi ya da evet. cerrahisini geciktirdiğimiz hastalar yüzde 50'den fazla e, aşamaya geldi. E, o yüzden kırkıda cerrahisinde özellikle e, çok öneriyorum ve çok da sevdiğim bir tedavi kök hücre tedavisi. Kaç seans uyguluyorsunuz? Şimdi kök hücre tek seanslık bir tedavi eti aslında. Ee, hala hani maliyet açısından çok düşük seviyelerde değil ama eğer maliyet hastanın maddi olarak çok bir tıkatı yoksa belki iki seansa kadar yapılabiliyor. Nasıl yapıyoruz? Ee, genelde hastanın yağ dokusu ise kaliteli ise yağ dokusundan liposuction gibi yağ dokusunu <gülüyor> alarak onu belli işlemlerden geçirip hidrolize edip kök hücreleri şey yapıyoruz. Ayırt. Ayırıyoruz. Kemik ilinde de aynı şekilde. E, genelde dizin ön kısmından almayı tercih ediyorum ben. E, e, leğen kemiğinden de alınabiliyor ama e, dizin ön kısmından daha kaliteli hücreler geliyor. Bunlar tabii hepsini yaptığımız işlemler ameliyathanede yapılan işlemler. Hı -hı. Çünkü e, kök hücreyi alma işlemi biraz e, ağırlı bir işlem olduğu için poliklinikte de yapılabilir ama e, poliklinik aşamasında yine hafif biraz böyle hastaya sedasyon gibi bir şey yapmak lazım. Hı -hı. E, o yüzden ameliyathanede... E, Ayrıştırdığımız dokuları evet yarım saat 40 dakika içinde tamamen kökücü ayrıştırıp e, o hasarlı bölgeye verebiliyoruz. Yani çok uzun süreli bir işlem değil tek seanslık. Tekrarlanması yani. gerekiyor mu düzenli aralıklarla? Yani e, onun için çok net bir şey yok. Yani şu kadar aralıklarla yapılsın, tek, tekrarlansın diye bir klinik çalışma yok. Genelde kök tek seanslık bir tedavi. Yani iki kere yaptığımız hastalar da var ama e, genelde tek seanslık tedaviden sonra yüz gülüzücü sonuçlar çok fazla olduğu için e, onu yaptıktan sonra ek tedavilerle hastaları e, takibi e devam edebiliyoruz. O yüzden e, tekrarladığım hasta çok fazla yok benim mesela kök hüce O da hastaya göre değişiyor Aynen öyle. Hastalık yok, hasta var. Tedavinin yan etkilerinden bahsedelim biraz evet. e, korktum çıkacağımız yan etkileri oluyor mu yani şimdi e, alım kısmında biraz problem olabilir e, ya liposakşın yaptığımız için e, köküceği aldığımız bölgelerde e, liposakşının yan etkileri gibi benzer bulgular olabiliyor ne gibi işte o, o özellikle karın bölgesinden almayı tercih ediyoruz biz e, karın bölgesinde e, yağ nekrozu olabilir e, Böyle. E, Uyuk. E, onu hiç bence araya kokmayalım çünkü e, Az bir bir şey, çok fazla bir liposakşin yapmadığımız için yağ dokusunu alıp da böyle hani zayıflamak için kullanmadığımız için liposakşını öyle bir riskimiz yok açıkçası. E, sadece lokal enfeksiyonlar olabilir. İşte kanamalar olabiliyor. E, kemikten aldığımız zaman e, kemik iliğinde bir miktar kanamalar olabiliyor. Ama uygulama bölgesine yaptığımız kök hücrelerde herhangi bir yan tesis yok. E, hı hı. Sadece ortamın steril olması lazım. Kök hücrelerin iyi ayrıştırılması lazım. Burada geçen PRP'de de konuşmuştuk. Hı -hı. Kök hücre için özel kitler var. Yani işte marka marka, ticari olarak bir sürü Hı -hı. marka var. Burada en önemli şey kök hücrenin iyi ayrıştırılması lazım. iyi elimle edilmesi lazım. Çünkü yağ dokusunu aldığımız mesela kök hücrelerin içinde yağ kaldığı zaman Hı -hı. etkisi çok düşüyor. Ee, kemikliğinde otantik bir problem yaşamıyorum. Ama özellikle yağ dokusu alınan kök hücrelerin çok iyi ayrıştırılması lazım. Yağ dokusu kalmaması lazım içinden. Hı hı. Ee, o yüzden de e, güzel kaliteli preparatlar var. Kaliteli ayrıştırıcı cihazlar var. Ee, kaliteli ayrıştırıldıktan sonra da etkisi zaten artık tartışmadığımız bir şey. Peki çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim sağ olun. Bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Önümüzdeki hafta CNN Türk ekranlarında pazar sabahı görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi haftalar. Sisler İşitme Merkezleri her şeyden önceyi sundu.